Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Philips. Bugün sakallarımı düzleştireceğim. Ama bu sefer saç ve sakal düzleştirici ile yapacağım. Hiç yapmadım. Nasıl olacağını da merak ediyorum. Philips'in şöyle bir ürünü Göstereyim. Modeline de bakalım. HP8303 Tire çift sıfırmış. Hiç denemedim. Normalde ben keratin yapmıştım sakallarıma. Ama bu sefer Bakalım Philips'in bu Küçük, minicik, minnak ürünü deneyelim. Bundan bende iki tane var. Yani iki tane var dedim. bir tanesi küçük. Bu Philips. Bir tane de bizim özel berberler için büyük olanı var. O orada duruyor. Onu da keratin bakımları yaparken o zamanlarda kullanıyorum. Ama önce ben işleme geçmeden önce bir sakallarımı yıkayım. Ondan sonra işleme geçelim. Bu arada sakallarımı yıkamaya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz, Instagram adreslerimden, sosyal medya sosyal medya adreslerimden Instagram'dan halim.aldanking ve Salon Halim King kafa of official olarak beni takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ayrıyeten Twitter'da da varım ama daha yeni girdim. Çok fazla bir takipçim yok. Onu da Halim Altan King of bulursanız. Ben maalesef edit yapmayı bilmediğim için öğreneceğim inşallah. Ben böyle doğal videolar çekmeyi daha çok seviyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar değilim. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Hani böyle ben abone ol falan filan Yazılarını yapmayı bilmediğim için olmuyor İsterseniz daha fazla Konuyu uzatmayalım Ve Sakallarımı yıkamakla başlayalım Ayrıyeten ben birazdan Sakallarımı düzleştirirken Aynaya doğru döneceğim Kusura bakmazsanız Şimdiden hepinizden özür dilerim İlk önce sakallarımızı yıkayalım Onunla bir başlayalım Hadi canım Evet Cidden evet çok güzel bir şey Su yok Baba su yok Hayda Evet Ne kadar güzel değil mi 2022 yılındayız ve sular kesiliyor Süper Tebrikler Eee Şimdi sakalları yıkayamayacağımıza göre Ne yapacağız O zaman direkt düzleştireceğiz. Yani ne yapalım? Madem yıkanmıyor. Ha bu arada keratin bakımı falan kullanıyorsanız eğer, diyeceğim. Keratin saçlarınızda keratin kullandıysanız eğer ki bu şampuanı tavsiye ederim. Ben bunu kullanıyorum çünkü sakallarda hem keratin bakımlı hem de ayrıyetten %100 tuzsuz. Şimdi ben bunu yerine kaldırayım ve geliyorum. Evet arkadaşlar, evet. Şimdi düzleştirme olayını bununla nasıl yapacağız? Keşke yıkasaydık çok güzel olurdu da. Ben şunu böyle biraz daha yaklaştırayım mı? Gel bakayım sen. Gel gel gel gel. Şöyle bakalım. Artık nasıl olacak göreceğiz. Ama ilk önce makinamızı açalım. Bakalım ısınıyor mu? Deneyelim. Hmm. Saniyesinde ıslandı vallahi. Isıttı. Oy. Çıtay yakıyormuş be. Bunların buraları seramik. Bu da güzel. Bakalım şimdi sakallar nasıl olacak? İnanın bilmiyorum. Şöyle ben bir kamerayı şöyle bir ayarlayayım size. Şöyle yapalım. Kalsın öyle Bakalım, bakalım Sanki biraz daha ısınması lazım aslında bu sakalları benim yıkamam lazımdı ya Ve bunu teninize değdirmezseniz çok iyi olur ha Bayağı sıcak yapıyor Valla var ya teninize değdirirseniz ciddi anlamda Cayır cayır yakar. Şöyle bir Bir parçayı da buradan alalım mı? Şöyle çekelim. 2 Şöyle bir tane daha Şuradan Şöyle Güzel Bu da İyi yakmıyor Yakmaması güzel Tabi sakalları yıkamış olsaydım çok daha düzgün olacaktı ama Maalesef Şuradan çek Güzleştiriyor gibi Tut bakalım tut tut tut tut tut Yavaşça çeek Valla bende de güzel sakal var ama Değil mi? Şuradan bir şurayı da alalım Şöyle bir çekelim mi? Ben orada tıraş ediyor adama Evet, YouTube kanalım var ya. Ee, burada da sen kendini şey Yo, yapıyorsun. Yo, burada da şu an YouTube'a video çekiyor. Kendi takalımı yapıyor. Tabi. Abonelerimi gösteriyor. Nasıl yapılacağını Nasıl güzel, beğendin mi? Beğenmez miyim ya? Yani Yakışıklı çocuksun. Yok canım, ne yakışıklımız mı kaldı Allah aşkına? Hiç değilse Videolardan da insanlar görür hiç Vay be Nasıl? Tabi sakalları bir Yıkayabilseydik çok daha iyi olacaktı ama Tut tut tut böyle tutacaksınız aşağı doğru Çektiğiniz zaman Sakalları düzleştirir Böyle Biraz sıkıştıralım Tabi fazla da yakmayın da Bence gayet güzel oluyor Al atlar... bir kesmişler mi lan? Valla sular kesik ya Niye? Apıyo bu tarafta bölgede Ya işte Yapıyorlar İş yapıyorlar ya hmm. Ne yaptıkları da belli değil Anasını satayım millet Yıl olmuş 2022 biz hala Nelerle uğraşıyoruz Su kesintileriyle uğraşıyoruz Değil mi Doğan baba Değil oğlum öyle olsun Valla öyle Alo. Alo, hayırlı günler Murat Neredesin? Valla şeydeyim, ben şeydim tapunun oradayım Tapu dairesi yok mu bayraklıda? Ordayım, ee, müsait oldun ben ara bir bir yön görüşme yapalım seninle. Ha yalnızım. Tamam ben ara ben gelirim oraya. Tamam, fark etmez. Hadi bir buluşalım, görüşme yapalım. Al, Tapu nereye gidiyorsun? Oradan geliyor. Ha oradan geliyorsun. Cevdet babam oradan mı? Kapı içiyorum yani Tamam Kapı sır içiyorum. Hidare sıksık yapıyorum. içiyor. içiyorum. Normal. O kadar olacak. Hı. Sen sakalına cennet yapacaksın abi böyle. Kim? Yok canım. Çok güzel trajil adamlar. Aman aman. Hayatta. Sakallar değerli ya. Olur mu öyle? Hayatta yaptırmam. Hayır, benim için saç sakal Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Az biraz da kaynattık değil mi? Şuradan da şurayı şöyle bir alalım. İçeri doğru. Şöyle bir koyalım bakalım Şuradan da biraz alalım Yıkansaydı daha güzel olacaktı da Maalesef ki su yok arkadaşlar Oda sizin şanssızlığınıza hem sizin hem benim valla hepimizin şanssızlığı. Ve evet Nasıl oldu? Güzel mi? Hatta şöyle biraz daha yakınlaşayım mı? Philips dur oğlum orada. Ne dersiniz düzleşti mi? Bence gayet iyi oldu ama ta, kusura bakmayın artık yıkanmadığı için bu kadar oluyor en fazla. Yıkansaydı daha iyi olacaktı da. Ama Şöyle de bir şey var. Mesela düzleştirdik biz bu sakalı değil mi? Bu düzleştiriciyle. Ama ben böyle sakal sevmiyorum işte. Bu mesela çok düz. Yani benim çok fazla hoşuma giden bir sakal modeli değil bu. Ha tamam düz olsun ama bu çok presliyor. Ve çok preslediği zaman ha belki siz bunları saçlarınızda yapabilirsiniz. Mesela saçınız kabarcıktır. Buralarını falan altlarını bir düzleştirme olayı yapabilirsiniz bununla ama. Sakalla ne bileyim ben ya Bu kadar düz Baksana dümdüz oldu Tabi siz nasıl beğendiniz mi Siz beğendiyseniz gerisi önemli değil zaten Dediğim gibi Philips'in modeli Galiba HS8303 Çift sıfır mı? Öyle bir şey galiba modelin adı Küçük bir makine şu kadarcık Ben şöyle göstereyim Şu kadarcık ufak bir şey minnak Böyle Şu kadarcık bir boyutu var Evinizde işinizi görür diye düşünüyorum. Sizin de hoşunuza girer değil. İyi de ısıtıyor. Çok fazla böyle acayip bir sıcaklık da vermiyor sakala. Gayet güzel bence. Eğer ki almak isterseniz alabilirsiniz. Yani tabii ben normal bir YouTube'çu olduğum için hani YouTuber değilsim zaten de. Hani gidip uygun da fiyatı. Öyle çok fazla bir fiyatı da yok onun. Alıp. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Saçlarınızı da yakmaz sakallarınızı da yakmaz Ama tabii ben bu kadar düz bir sakal da çok fazla sevmiyorum aslında bakarsanız açıkçası Çok hoşuma gitmiyor Ama olsun gene de Hiç yoktan iyi az önceki halinden iyi Mesela çok düzleştirdi böyle aşağı doğru Benim çok hoşuma git gittiği söylenemez Sakalım için diyorum onu. Hani ürün için bir şey demiyorum ürün gayet güzel Ve nasıl kelam arkadaşlar benim olayım bu kadardır Yorumlar, yorum atarsanız, likelarsanız veya dislikelarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atmayı es geçmeyin. Bak televizyonda da arkada da gösteriyor. Orada da katlı saç kesimini anlatıyorum. Onu da izlerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize iyi haftalar dilerim. Allah'a emanet. Bye bye.